Arkadaşlar merhaba, bugün size 2000'den 2005'e kadar konut kredilerinin zamanında ödenmeme oranının neden çok düşük olduğunu anlatacağım. Diyelim ki ben 1 milyon liraya bir ev satın alıyorum, yani evin değeri 1 milyon lira. Banka da bunun için bana 1 milyon liralık bir kredi veriyor ve ben bu kredi üzerinden faiz ödemeye gönüllü oluyorum. O zaman bu para bankadan geliyor ve bu da benim. Sonra ben bankanın verdiği krediyi 1 milyon lira değerindeki ev almak için kullanıyorum Bu çizdiğim şemalar konu anlatımında yardımcı oluyor mu bilmiyorum ama genel olarak neden bahsettiğimi anladığınızı düşünüyorum Diyelim ki banka bana bu krediyi veriyor Ben de bir sene sonra işimi kaybediyorum ve bu krediyi ödeyemiyorum Halim çok kötü yani o zaman elimde iki seçenek var, ya evimi satıp tüm borcumu ödeyeceğim, ya da bankaya yapabileceğim bir şeyin olmadığını ve ipoteklediğim evin elimden alınabileceğini söyleyeceğim. Fakat bu ikinci seçenek benim kredimin kapanmasına neden olacak ve ben yapmış olduğum ön hepsini kaybetmiş olacağım. O zaman düşünüyorum, evi hangi koşullarda satabilirim? Çünkü bu ikinci ihtimal çok da akla yatkın değil. Mesela bankadan 1 milyon lira borç aldım ve olayı size daha kolay anlatabilmek için diyelim ki bankaya herhangi bir ödeme yapmadım. Eğer evi 1.1 milyon liraya satabilirsem bankadan aldığım krediyi bankaya geri ödeyebilirim değil mi? 1.1 milyon liraya satayım en iyisi diyorum. Eğer evi 1.1 milyon liraya satarsam bunu farklı renkle yazalım. Bankaya 1 milyon lira öderim ve ben 100 bin lira kar sağlamış olurum. Bu durumda hem ben mutluyum, hem de banka mutlu çünkü banka parasını geri aldı. Böylece işlem sırasında hiç para kaybetmedi. Ben de 100 bin lira kar sağlamış oldum. Benim bir kredi riskim olduğu halde bankaya borcumu ödeyebilmemin nedeni belki de ev fiyatlarının yükselmiş olmasıydı. Demek ki ev fiyatları yükseliyorsa bankalar sana borç vermekle para kaybetmez çünkü eğer borcunu geri ödeyemezsen, evi bankaya verebilirsin ve bankada evi satabilir. Ya da evi bankaya vermezsin ve konut kredini ödeyemeyecek durumda olsan bile evi satarak kredini ödeyebilirsin. İpotekli evimin elimden alınacağı tek durum, evin fiyatının benim borcumdan daha düşük olmasıdır ki aslında bu da bizim şu an karşılaştığımız şeydir. Diyelim ki ben 1 milyon liralık bu evi sadece 900 bin liraya satıyorum. Kulağa gerçekten çok kötü geliyor. Evet, o zaman ben bu evin anahtarlarını bankaya vereceğim haliyle. Banka da evi 900 bin liraya satacak fakat sonra da zarar edecek. Bu yüzden sadece ev fiyatlarının düşmesi durumunda ipotekli eviniz elinizden alınmalı. Çünkü ev fiyatları kısa süre içerisinde yükseldiğinde borcu alan kişi evi satacak ve borcunu ödeyecektir. Evi satarken de bu kişi büyük ihtimalle kazanç sağlayacaktır. Yani anlayacağınız burada evi almak için her türlü motivasyon söz konusu. Oluşturmuş olduğumuz son birkaç video üzerinden bu olaya etki eden bütün etkenleri düşünelim. Dedik ki ev fiyatları 2000'den 2006'ya kadar yükseldi diyebiliriz. Peki ev fiyatları neden yükseldi? Verilerden gördüğümüz kadarıyla ev fiyatlarının yükselmesi, insanlar daha fazla para kazandığı için değildi, işsizlik oranı düştüğü için değildi, nüfus arttığı için değildi, konut stokları limitli olduğu için değildi. Bunların hepsinin aksini ispat ettik. O zaman farkına varıyoruz ki bunun nedeni, finanse etmenin kolaylaşması. Yani borç alma standartları gittikçe düştü, böylece finanse etme gittikçe kolaylaştı. Ev fiyatlarının yükselmesi neye sebep oldu? Dedik ki ev fiyatları yükseldikçe borçları zamanında ödeyememe oranı azalıyor. Ev fiyatları yükseldiği sürece borçlarını ödemekte güçlük çeken kişilere borç verebilirsiniz. Çünkü işlerini kaybetseler bile evi satıp size borcunu geri ödeyebilir. Ev fiyatlarının yükselmesi ipotekli evinizin elinizden alınmasını engeller. Böylece borcu geri ödeyememe oranı da düşer. Böylelikle, borç vermenin öngörülü riskleri azalmış olur. Öngörülen borç verme riski azalır, diyoruz. Öngörülen borç verme riskinin azalması da daha fazla insanı borç vermeyi istekli yapar ve daha çok insanın borç vermeyi istekli olması sonucunda asıl standartlar düşer, bu da daha kolay finanse etme anlamına gelir. Burada standartların düşmesini de döngüye ekleyebiliriz. Evet, standartlar düşer. Şu an elimizde pozitif veya negatif olup olmadığını tartışabileceğimiz bir döngü var. Bu döngü, 90'lı yılların sonlarına doğru ortaya çıktı fakat özellikle 2001-2002-2003 yılları civarında hız kazandı. İnsanların daha az kazanmasına, nüfusun o kadar hızlı artmamasına, ortada birçok yeni konut olmasına rağmen finansman kolaylaştı ve bu da ev fiyatlarının yükselmesine sebep oldu. Ev fiyatları yükseldi, sonra borçlarını ödeyemeyen daha az insana sahip olduk. Çünkü evlerini borçlarından daha pahalıya satarsa kimse borçlarını ödemezlik etmez. Böylece birçok insan borç vermenin çok güvenli olduğunu söyledi. Bir kredi değerlendirme kuruluşu olan Standard Poor's Moody's de riskli kredileri en yüksek kalitedeki AAA derecesini daha çok vermeye istekli hale geldi. Bu sebeplerden dolayı öngörülen borç verme riski düştü. Sonra daha fazla insan ev satın almanın mükemmel olduğunu söyledi. Bu yatırım türünü beğenmelerinin nedeni bankanın, devlet hazinesinin veya senetlerin daha az risk ya da daha az öngörülen risk taşımasına rağmen bu yatırım türünden daha iyi geri dönüş alabileceklerini düşünmeleriydi. İnsanlar daha iyi geri dönüş alabileceklerini düşündükleri bu ev sektöründe daha fazla yatırım yapmak istediler. Ve böylece ipotek aracıları ve yatırımcı bankalar borç vermek isteyen insanları memnun etmek için işlem hacmi elde etmelerinin veya borç isteyecek daha fazla insan bulabilmelerinin tek yolunun standartları düşürmek olduğunu söylediler. Bu döngü de bu şekilde ilerledi durdu. Döngünün başlamasının nedeni, birçok insanın ipoteklerinin beraber alınabilmesi, paketlenilebilmesi, senetlere dönüştürülebilmesi ve sonra da birçok yatırımcıya satılabilmesi süreciydi. Bu süreç, tam tarihini hatırlamasam da 90'lı yılların bir yeniliğiydi. Aslında 90'ların başında önem kazanmaya başlayan bu yenilik, ev fiyatlarının yükselmesinin ve bu yaşanan saçmalığın temel nedenidir. Bir sonraki videoda size konut sektörüne yatırım yapan yatırımcıların, bazılarının kim olduğundan belki biraz daha fazla bahsederim. Ayrıca yaygın serbest fon tekniğinin ne olduğunu da söylerim çünkü bence bütün serbest fonları bir bütün olarak gruplamamak çok önemli. İyi olanları da var. Ama yaygın serbest fon size açıkladığım döngünün avantajlarından yararlanıp serbest fon yatırımcılarını çok zengin yapan bir teknikti. Yakında görüşmek üzere.